Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoşgeldiniz sevgili Aslan Başak Terazi ve Akrep arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Öyle bir içimden geldi Kısım ayı içerisinde Bakayım bay bayan olarak bayanlar ve baylar Bu kez ayrı ayrı yapmak istedim hani daha net olsun diye sevgili arkadaşlarım Aşk kartlarım ve altında da gördüğünüz gibi melek kartlarım Sizlerin duygularının bir aylık Kasım ayı içerisinde Aşk duygularınız ne yönde olacak hangisi daha ağır basacak şöyle içimden gelerekten desteden çektim canlar vakit kaybetmemek için inanın desteler bunları verdi kesinlikle ayırmak değildir desteden ne çekiyorsanız o geliyor bakayım sevgili aslan başak terazi ve akrep arkadaşlarımızın bayanları ve baylarının duygu durumları kalplerinden geçen beyinlerinden geçen ruh halleri nasıl olacak? mesajlarımız ne olacak başlayalım mı sevgili arkadaşlarım şöyle dörtlü dörtlü çekeyim dedim sevgili aslan arkadaşlarımızın önce bayanı ardından da baylarına bakacağız bakalım aslan bayanlarımıza ne mesaj veriliyor aslan bayanlarımızın duyguları aşk mesajları daha çok ne yönde ağırlık basacakmış tutku durumları daha ağırlıkta olacakmış çok güzel tutku durumları var tutkulu olacağız değil mi çünkü aslanlar ateştir ateşli bir şekilde harika süper bayanlar sizsiniz bu sevgili aslan bayanları tutku enerjini ilişkinde yükseltmenin tam zamanıymış rutinden çık rutinden çıkın değişime cesaret et o seni istiyor sen de onu cinselliğinle cinselliğinle onu büyüle yağ yağ tüt yak kırmızı giy kırmızı ruj sür tatlı dilli ol şikayet etme iltifat et ne olursa olsun kabule geç Sevgili aslan bayanı size bu mesaj tutkulu olacakmışsınız Bakın ilişkilerinizde işiniz olabilir sevgiliniz olabilir aslan bayanı sizin için Daha çok iç, iç olarak içsel olarak bakın tutkulu olacaksınız ateşli olacaksınız Ama bunları da yapın kabullen diyor kabullen kabule geç Sakın itiraz etme diyor kırmızılar ya kırmızılar sür. Melek zaten diyor ki sen bunları yaparsan biz sana yardım ediyoruz diyor. İlişkini daha güzel boyuta getirebilirsin diyor sevgili ateşlerden aslan bayanları sizler için. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyor sevgili aslan bayanları. Sizin tutkular daha ön planda olacakmış. Böyle ateşlerden çok güzel harikasınız tutkulu bir şekilde ilişkilerinizde hani mutlaka sorunlar vardır sorunsuz ilişki pek yoktur değil mi canlar ne yapıyorsunuz tutkulu bir şekilde buradaki verilen mesajı yerine getirerek daha güzel yerlere doğru ilişkilerinizi çekeceksiniz aslan bayanlarımızın mesajını okuduk şimdi aslan beyleri Kasım ayı içerisinde aslan beylerinin duyguları ne ağırlıkta olacakmış ruh eşini çağırabilirsin diyor bakın aslan beyi sevgili arkadaşlar güzel insanlar ruh ilişkinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız bakın ilişkinize diyor ruh eşinizi çağırın bir şeyler yapıyor olmalısınız niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli önce kendinizi çok iyi tanıyın kendinizle gerçeklerinizle yüzleşin eski aşkları artık bir kenara koyun diyor sevgili aslan beylerine karıştırmadan evet aslan bayanlarını okuduk aslan beylerine yani ruh eşini çağırabilirsin aşk mı istiyorsun ateşli bir aşk mı istiyorsun doğru insanı mı istiyorsun eskilerin olumsuzluklarını Anlaşamadığınız bazı partnerleri Onlar tamamlıyor Onlar geçmişte kaldı Yenileri çağırabilirsin Yeni birini yenileri derken tabii öyle Toplu halde değil de sevgili arkadaşlarım Yanlış anlaşılmasın Yeniyi çağırabilirsiniz diyor bakın Sizlere sevgili aslan beylerine Niyet ve inanç çok önemliymiş Ne istediğine karar ver içini oku kendini tanı Ne istiyorsun Bunu tanıman gerekiyormuş bundan sonrasında da kendini tanıdığın an gerçeği bulacakmışsın aşkta ruh eşini çağıracakmışsın bunu yaptığın takdirde rahat ol sıkıntısız güvendesin diyor sevgili aslan beylerine sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman evet sevgili aslan beyler çok güzel size de aşk kartım, melek kartım güzel mesajlar verdi şimdi sıra Başaklarımızda değil mi sevgili Başak arkadaşlarımızın önce bayanlarından bayanlara öncülük veriyoruz sevgili Başak arkadaşlarım sizin de Kasım ayı içerisinde o bir aylık süreçte sevgili arkadaşlar biraz bayanlarımızı hafiften böyle bir aldatma durumları bekleyebilir ruhen ya da bakın aldatma derken illaki aldatılacaksınız anlamında söylemiyorum biraz paranoyak olabilirsiniz ön yargılı olabilirsiniz kuşkucu olabilirsiniz sevgili başak bayanları bereketli başaklar öyle düşünmeyin aldatma diyor bakın burada okuyalım bakalım neyin aldatmasıymış bu aldatan kendini aldatır aldatma da bir yaşam dersidir bu olayı, bu olayı yaşamına neden çektin bunu bul korkularınla yüzleş gerçek seni ortaya koy Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan her şeyi sürdürme. Ne olursa olsun diyor bakın. Ne olursa olsun gerçek değilse bunu sürdürme. Ha bunu söylerken sevgili arkadaşlarım çünkü size bu attı. Ben bunu özellikle koymam buraya. Sizlere sevgili başak size bu attığı için ben bunu size okumak durumundayım. Aldatan kendini aldatırmış. Bunu söylerken de tabii ki aldatılacaksınız anlamına. Gelmiyor bu duygularımız açısından acaba aldatılıyor muyum? Hani biraz böyle kuşkucu bir ruh halinde olabilirsiniz. Böyle bir şey yok. Gerçek seni ortaya koyacakmışsın sevgili Başak Bayanı. Tamam biraz konuşurken zorlanıyorum. Sesim kısık sevgili arkadaşlarım. Böyle bir şey varsa da veya kuşkun varsa sevgili Başak Bayanı ver Affet diyor bakın. Melek de bunu verdi size. Sevgili Başak Bayanı lütfen. Lütfen. Yüreğindeki ağırlığı bırak. Affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa. Bu önceden de olmuş olabilir. Veya Kasım ayı içerisinde de cereyan edecek olabilir. Ya da bir kuşku da olabilir bu sevgili arkadaşım. Sevgili bayan, başak bayanı. Affet gitsin. Aldatan kendini aldatır. Sıkma canını tamam. Hadi bakalım öyle sevgi yoktur falan da demeyelim. Yani değil mi şimdi aldatmak başka bir şey. Sevgi çok başka bir şey. Canlar... Evet sizlere de bu mesaj verildi. Affedeceksin tamam. Küslük yok. Kopma yok. Af. Maşak Beylerine geldi sıra. Şimdi bakalım. Başak Bey arkadaşımızın, güzel kardeşimizin Kasım ayı içerisindeki aşk duygularına. Ne diyor meleklerim? Aşk kartlarım ne söylüyormuş? Nasıl bir mesaj veriyormuş? Onunla romantik bir yolculuk diyor. Kiminle ama? Sevgilinizle mi işinizle mi kimlerle ilişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek ilişkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz bu aşkın enerjisi yükseliyormuş sevgili Başak Bey'i evet onunla romantik bir yolculuk yap diyor. Eksiniz olabilir, küsünüz olabilir, evdeki işiniz olabilir, sevgiliniz olabilir hiç fark etmiyor. Kim ise sevgili arkadaşım, sevgili bay kardeşim, başakların bayları onunla romantik bir diyor yolculuk yaparsan birkaç günlük şöyle bir tatil kaçamağı yaparsanız ilişkinin enerjisi daha da yükselecekmiş. Kasım ayı içerisinde yüreğindeki işi yap diyor bakın meleğim yüreğindekini yap diyor içinden ne geçiyorsa onu yap. Yüreğindeki işi yap. Bereketi gelecek. Tabi içinizden gelmiyorsa o da ayrı bir şey. Sevgili Başak arkadaşlarım. Güzel insanlar. Şimdi sıra sevgili terazi arkadaşlarımızın önce bayanlarına bir bakalım. Hmm, evlilik geliyormuş. Kasım ayı içerisinde belli ki sevgili terazi bayanları. Sizlerde nişan, söz, evlilik teklifleri, kısmetler maya bir bol olacak. Evlilik diyor. Bakın size evlilik mesajı veriyor. Ya da Tabi ha deyince böyle kısmetler çıkmayabilir. Kasım ayı içerisinde sevgili terazi bayanları evlilik, evliliğe verebilir kendisini. Heyecanla evlenmek isteyebilir. Duygu düşünceleri o yönde olur. Olabilir sevgili arkadaşlarım. Ah şöyle iyi bir kısmet çıksa da evlensem veya yoluma çıksa da tanışsam gibi o duygularını ağır basacakmış bakın. Sevgili terazi bayanları ilişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyecekmişsiniz. Canlar illa ki evlenmek gerekmiyor ama bu duygularınız olacak içinizde cıvıl cıvıl sevgili terazi bayanları. Ardından bir mucize beklediyor. Bakın size çok güzel meleğim söylüyor bunu. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve İnançla bekleyecek misin sevgili terazi bayanı? Hadi bakalım size çok güzel geldi. Şimdi terazi beyleri için bakalım hmm, aşk kartım ne diyor? Dua et diyor. Kasım ayı içerisinde dua edecek sevgili terazi beyleri? Her gün Allah'ın onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan, doğru yolda kal, hayırlı kişi seni bulacakmış. Bunu nasıl yapacaksın sevgili terazi bey kardeşim? Allah'ın 99 hani Esma-i Hüsna diyoruz ya sevgili arkadaşlarım. Evet bunları okuyarak yapacaksın. Sevgili Terazi Bey'i size dua veriyor bakın. Aşk kartım. Burada da yazıyor zaten. Ya Vedutu ya işte Kabidu. Bunları tabii ki okuyabilmek o da ayrı bir şey. Ya Nur ya Vali bunları çekecekmişsiniz sevgili Terazi Beyleri. Bunları çektiğiniz takdirde diyor aşk kartımın mesajı Doğru kişi aşkta sizi bulacakmış Lütfen dua et diyor Duada kal diyor Ve ardından da Terazi Bey'ine meleğim ne diyor Şükret diyor şükret Sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça Büyük güzellikler de yaşamına zaten akacakmış Sevgili Terazi Bey Hadi size de çok güzel geldi Sizin işlerinizin de Aşk hayatınızın İyi bir yola doğru gitmesini istiyorsanız lütfen diyor. Duada kal. Bu dua ayet dileğini tut, ardından da şükre vereceksin diyor. Şükredeceksin. Sevgili Terazi arkadaşlarımızın mesajları bir aylık süreçte bu tür. Diğer arkadaşlarımın da aynı olduğu gibi şimdi Akrep çiftlere bakalım. Akrep bayanlarımıza aşk kartım ne mesaj veriyor, duygular, durumlar ne yönde olacakmış? İlişki sorunlarını şifalandır diyor sevgili akrep bayanları. Sevgilinle mi sorunun var? Mutlaka sorunsuz birliktelikler var mı? Yok. Eşinizle mi sorun var? İlişki sorunlarını lütfen şifalandır diyor sevgili akrep bayanlarına. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkimde güzel günler gelecek inan ve bekle niyet et ve sonra sorunlardan üstün olan aşkına şimdi güven olumlama ilişkimde artık sadece sevgi girer sadece sevgi çıkar ilişkimden asla ilişkim her zaman daha ön plandadır daha ağır basıyor sorunlar hiçtir diyecek misiniz sevgili? Akrep bayanları, güzel insanlar hadi bakalım ilişki sorunlarınızı şifalandırın diyor. Sizlere de aşk kartımın mesajı niyet edeceksiniz. Ve sorunlardan üstün olan aşkına şimdi güven diyor. Bitti. Güveneceksin. Ardından diyor yüreğindekini söyle diyor meleğim. Yüreğindekini söyle. Yani dua edin diyor sevgili arkadaşlar. Kalbimizi temiz tutalım ve dua edelim. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındaki kişinin de yüreğinde sevginin pembe gülleri açacakmış sevgili akrep bayanı sizler için ilişkini sorunlarını şifalandır, gitme üstüne, kırıcı olma. Bunu şifalandırdıktan sonra partnerinize karşı yumuşak olmaya çalışın, tatlı olmaya çalışın, sorunları dile getirmeyin yüreğindekini söyle diyor. Sevgini göster diyor. Eşinize, sevgilinize sizlere de bu mesajı veriyor. Sevgili Akrep bayanlarımıza bakayım. Akrebin beylerine ne mesaj veriyormuş? Çünkü ayrı ayrı olduğu için her iki cinsiyete de farklı mesajlar sunuyor. Aşk kartım olsun, melek kartım olsun. Aa, Akrep beyleri. Yeniden aşık olacakmışsın. Kasım ayı içerisindeki duyguların daha çok bu yönlü olacakmış yeniden aşık olmak güzel çok güzel yeniden aşık olacaksın ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar evren bir şeyleri vesile eder bir travma bir tesadüf beklenmedik gelişme dönüm noktası içinde de onu tanıyabilirsin bir atıyorum canlar Market alışverişe gittiniz örneğin bir otobüs durağı bir tren yolculuğu bir uçak yolculuğu örneğin şöyle ellerinizi cebinize koydunuz bir sahil yürüyüşü bir tesadüf neden olmasın diyor sevgili akrep beyine değil mi bir tesadüf yeniden aşık olabilirsiniz belki o an çarpışacaksınız elindeki çantalar düşecek sizin de elinizde ne varsa örneğin kitaplar var herhangi bir şeyler genelde filmlerde olur ya sevgili arkadaşlarım aman Allah'ım tam topluyoruz derken bir bakıyoruz ki işte bu gerçek aşk o an için karşımızda işte sizlere de bu mesaj veriliyor böyle bir şeyle karşılaştığınız takdirde diyor akrep beylerine durma o an bir adım at diyor bir adım sakın çekinme bahçubiyetlik hissetme özgüvenini takın ve etkilendiğin o insanın üstüne doğru git diyor bir adım at işte bu çok güzel üstüne git derken yanlış anlamayın canlar adım at ufak bir adım yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacakmış sevgili akrep beyi size de çok güzel geldi evet bu açılımımızı da tamamladık melek kartlarımın verdiği mesajlar aşk kartlarının verdiği mesajlar Kasım ayı içerisindeki yoğun duygular. işte bunlar sevgili arkadaşlarım. Sevgili Aslan Başak, Terazi ve Akrep arkadaşlarımızın mesajlarını tamamladık. Evet sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.